can her zaman bana ölümden beter çekilmiyorum sensiz yaşam gelartı dur yeter gel bana sensiz Geçen her hanım bana ölümden beter Çekilmiyor sensiz yaşam gel artık dur yeter gel Sevmeyecektin Kalbimi nereden aldın Neden beni bıraktın Gel ne olur Gel bana Gel bana Gel bana sevme sevmeyecektin, Kalbimin neden aldın, sonra neden bıraktın, gel ne ol, gel bana, gel bana, gel bana. Aşık eden sensin Beni mutlu eden sensin Sonra da terk eden sensin Öldüm sensiz Gel ne olur gel bana Beni aşık eden sensin beni mutlu eden sensin sonra da terk eden sensin öldüm sensiz gel ne olur gel bana bana söyle Özler, sevda dolu bakan gözler Hayalimden gitmezler Baranın hep seni özler Gel bana, gel bana Bana söyle Gözler sevgi dolu bakan gözler hayalimden gitmezler meczunun hem seni özler gel bana gel bana.